Memenin e, filoides tümörleri var, e, bu tümörlerde genellikle e, büyük, yap, şeyde oluyor, büyük ebatlarda oluyor, çok büyükse e, yani memeyi tamamen kaplamışsa tabii memeyi çıkarıyoruz ama e, daha ufaksa kitleyi e, bir santim kadar temiz sınırda çıkarıp o şekilde hastayı daha sonra takip ediyoruz. E, fibroadenomların da filloydistümörlerinde tekrar olma ihtimali var. E, onun için hastanın takipte olması gerekiyor. E, fibroadenomların e, bir kısmı da e, çok sayıda olabiliyor, multiple fibroadenom. Yani iki tane, üç tane aynı anda bir kişide çeşitli boyutlarda görebiliyoruz. E, bu da tabi çok sık rastladığımız bir şey değil, daha nadir oluyor. E, Diğer e, kisleri, yani iyi huylu tümör olarak kabul ettiğimiz kislerde, kislerin tedavisi de şöyle, e, kisleri e, küçükse, yani bir santimin altında, bir buçuk santimin altındaysa takip ediyoruz ultrasonla. E, eğer e, büyürse, zaten bazı hastalar ağrıyla gelir, birden ağrı oldu. Yani kis birden büyüdüğü zaman tabii ağrı yapıyor. O zaman birkaç kere onların e, içindeki sıvıyı enjektörle çekiyoruz. Onları tahlile gönderiyoruz, incelemeye gönderiyoruz. E, eğer bu tekrar ederse iki kere, üç kere o zaman kisti e, kılıfıyla birlikte cerrahi olarak çıkarıyoruz. Peki Zehna Hocam, memedeki iyi huylu tümörler neden, olur? neden oluşur? E, iyi huylu tümörlerin de kötü huylu tümörlerin de neden oluştuğunu çok çok iyi bilemiyoruz. Ama e, işte e, ailevi nedenler, beslenme, hormonal nedenler e, gibi e, çeşitli faktörler var. Ama hiçbirisi kesin bir sebep değil. Evet. E, beslenme dediniz. Peki beslenmemize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Efendim? Daha çok e, Akdeniz e, diyeti dediğimiz sebzeden, meyveden zengin. Yağları, yağlı gıdaları az, özellikle zararlı yağları bunları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Yani sağlıklı beslenme, spor, sigaradan uzak durma evet. bunlar önemli. Meme hastalıklarında sigaranın ve tütünün de zarar var mı? Var, var. O da bir etken olarak sayılıyor. Evet. Peki Zehra Hocam iyi huylu ölmemedeki iyi huylu tümörlerin tanısını nasıl koyuyorsunuz? Ee, iyi huylu tümörleri hasta e, çoğu zaman zaten e, göğsümde bir kitle. Genç hastalar çok kontrola gelmezler. Çok e, taramada bunlardan da bahsedeceğiz. Tarama testlerine de e, hekim tavsiye etmedikçe katılmazlar. İçeride. Göğsümde bir kitle hissettim diye muayenede de az çok e, tahmin ederiz üzeri düzgün oval e, sınırları muntazam çevredeki dokulara yapışık olmayan kitlelerdir bunlar kisler yuvarlak fibroadenomlar oval kitlelerdir e, ama tabii e, elle muayenede e, kesin karar vermiyoruz. Bunları ultrasona göndeririz. Ultrasonla teşhis koyuyoruz. Hasta gençse, ultrasonda herhangi bir şüphe yoksa, dediğimiz gibi muntazam sınırlı e, şekil olarak e, oval e, kitleler görüldüyse, bunları fibroadenom olarak değerlendiririz. E, Hipoekoik kitlelerdir bunlar kisler ise içi sıvıyla dolu onu zaten bize e, radyoloji uzmanı tarif eder tanısını da koyar bunların tanısı çok rahatlıkla konur yani e, bunlarda pek sıkıntı olmaz e, kanal içi papillomlarda ise hasta meme başından akıntıyla gelir onlarda da gene ultrasonla. şimdi ultrasonlar çok hassas 3-4 milimlik kitleleri de görebiliyoruz Ultrasonla hastanın yaşına göre kanlıysa hasta orta yaşlıysa daha ileri tetkikler yaparak mamografi isteyerek bu şekilde teşhis koyuyoruz